Hayatımın hiçbir döneminde kendimi bu kadar olgun ve güçlü hissetmedim sanırım. 2020'de özel bir okulda ders saat ücretli öğretmenlik yapıyordum. Mart ayında 2 haftalık tatille başladı bu süreç. Tabii bu kadar uzun süreceğini düşünmemiştim. O 2 haftalık tatilde çocuklar tabii uzak kalmasınlar diye hemen kodlama ders videolarını hazırladım. YouTube kanalı açtım. Daha çalışacağım okulda yapacağını bilmiyorken ben bu hazırlıkları yapmaya başlamıştım. Ama ilk kriz anında böyle batan gemideki yükleri atar gibi saat ücretli öğretmenleri böyle umursamadılar. Böyle kurtarılacaklar arasında değildim. Yerimi matematiğe fene bırakmıştım. O süreçte beni bu şekilde değersizleştiren kurum veya kişi kim olursa olsun bir daha buna izin vermeyeceğim dedim. Kendi içime yöneldim, kendi hayatımı sorguladım. Doktora derslerime odaklandım. Tabi velilerim okul yönetimine beni sorduğu için, kader öğretmenler de neden kodlama dersleri verilmiyor şeklinde sordukları için dönem sonunda ara ara ders vermem teklif edildi. Çocuklarım için kabul ettim bunu. Ama kendi kendime de bir söz verdim. Bir daha bu kurumda çalışmayacağım diye. Ee, Tabi dönemi tamamladım çocuklarım için çünkü onları çok özlemiştim. Daha sonra yeni teklif yapıldı ve ben kabul etmedim bunu. Yeni bir işle anlaşmamış olmama rağmen onlara açık açık e, beni hak etmiyorsunuz dedim. Bu saatten sonra emeğimin sizin kurumunuza geçmesini istemiyorum dedim. Tabi dönemi tamamladığımda şeyi fark ettim. E, ben sarılmayı çok özlemişim. Özellikle çocuklarıma en çok da anaokulu öğrencilerimi. Onları her zaman doğru temas yok sarılma koşma diyerek hep uzaklaştırırdık. Halbuki sarılmak bize neyi gelen bir şeymiş bunu çok iyi anladım. En çok da bu süreç sonunda e, kendi kararlılığım için aslında mutluyum. Kendi kendime verdiğim sözü tuttum, kendi arkamda durdum. O yüzden şu an güçlüyüm. Pandemi bittikten sonra da kaygısızca sarılacağım günleri hasretlerle bekliyorum.